Bugün 17 Aralık 2021 cuma, Venüs günündeyiz. ay ikizler burcunda ilerliyor. değişken ve meraklı enerjilerle yakın çevremizde daha fazla iletişim kurabiliriz. Haber trafiği artarken sevdiğimiz kişilerle bir arada olmak, hor sohbetler, dedikodular yapmak bugün bize keyif verebilir. Sabah erken saatlerde ay, yay burcundaki Mars’a karşıt açı yapacak. Duygusal ve fiziksel enerjimizi kontrol etmekte zorlanabileceğimiz sabah saatlerinde fevri ve dürtüsel davranışlar da artabilir. Çabuk sinirlenebilir, stres olabilir, tepki gösterebiliriz. Kaza ve sakarlıklara da günün erken saatlerinde dikkat etmekte fayda var. Öğleden sonraki saatlerde daha rahat hareket edebiliriz. Meraklı ve değişken enerjilerle birçok konuyla ilgilenebiliriz. Ancak herhangi bir alanda derinleşmeden, yüzeysel, gelip geçici davranabiliriz. İlgi ve beğenilerimiz de gün içinde çok çabuk değişebilir. İkizler Burcu'ndaki ay akşam saatlerinde Kova Burcu'ndaki Satürn'le üçgen görünüm yapacak sosyal ve bilimsel konulara ilgimiz artabilir entelektüel gelişim için okuma ve yazmaya zaman ayırabiliriz arkadaşlarımızla birlikte olabilir ve grup etkinliklerine katılabiliriz siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun